Bye. Herkese selamlar arkadaşlar ben Emrecan ve bugün sizlerle birlikte Rogol oynuyoruz Gençler bugün Rogol'da Ken 2'ye gelen yeni reworkları göstereceğim sizlere Cidden efsane bir rework geldi Kenkani 2 işte şu Ken 2'ye İşte bugün gençler onu tanışacağım Umarım videoyu beğenirsiniz beğenirsiniz de like atmayı unutmayın Cidden efsane bir video olacak Şimdi abi Kenkani 2'mizi açalım hemen Hop şöyle açalım Gençler yani görünümünde bir değişiklik yok Ama yani skillleri falan cidden efsanevi oldu Yani böyle mesela vururken falan olan skiller baya efsanevi oldu Şimdi ilk bir es ile başlayalım arkadaşlar AC gençler değişti ve 0.5 saniye gibi bir kanama veriyor Yani şöyle bakın vurdunuzda bir kanama veriyor Yani cidden bu skill efsane olmuş Yani böyle vurdunuzda bir kanama veriyor Ve bu rakibinizi cidden baya bir etkisiz hale getirmenize yardımcı oluyor Şimdi gençler R'sindeki değişiklik ise bir hitbox genişlemesi olmuş. Yani hitboxı daha fazla genişlemiş. Yani vurduğunuzda belki daha fazla gidebilirler. Bakın şöyle. Yani gidiyor baya bir değişiklik olmuş. Şimdi gençler F'sini göstereceğim. F'sine de yine özellik getirildi gençler. F attığınızda birine bir saniye stun yiyor. Şimdi o özelliği de gösterelim hemen. Nerede bizim abi? Şimdi gençler bakın böyle şey yapıyorum e, vuruyorum e, bir saniyeden sonra hareket ediyor bir daha atıyorum bakın dondu ve sonradan hareket ediyor tüpten böyle efsane bir özelliği geldi Ondan sonra değişen şey ise gençler açılış ve kapanışların süresi biraz daha hızlandırıldı yani bakın şimdi mesela açılırken eskisinden daha hızlı açılıyor kapanırken daha hızlı kapanıyor Cidden hep bu sorun oluyordu. Mesela Vs'ye girerken adam sizi biraz bekletiyordu yani. Ama artık öyle bekleme bir sorunu yok. Bakın F'yi bir daha göstereceğim gençler. Bakın hop bam sonradan hareket ediyor. T'sinde bir değişiklik oldu mu? T'si hala aynı gençler. T'si hala güzel yani cidden. Ben seviyorum abi ya T'sini. Şimdi gençler bir Vs'i atacağım. Vs'yi de hemen koyalım. Bu arada gençler dediğim gibi cidden videolarıma bayağı emek göstermeye çalışıyorum. Videolarıma like atıp abone da olmayı unutmayın ve bu arada zilleri de açarsanız ve çok mutlu edersiniz gençler. Ee, yavaştan gelişmeye çalışıyoruz. Umarım yakında 1k abone olacağız arkadaşlar. 1k abone olursak cidden ama cidden çok mutlu olurum. Şimdi gençler vs'ye başlayalım ve siz de arada 5 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz Sevinirim. Evet. Başladık ya şu an zaten King alması geçer çok normal çünkü ben bir kentikiyim beni alır yani hemen şöyle Heh. yani ben bir kentikiyim abi sen ne istiyorsun ki benden yani dediğim gibi gördünüz ama cidden kanama veriyor. Okan'ını ile gençler bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi şöyle ben yine şöyle hemen Emir'i trolleyeceğim. Emir gel buraya. Emir gel buraya. Emir gel buraya. Aha. Evet gördüğünüz gibi gençler çok güzel bir combo ile alabilirim. Şimdi gençler bir combo göstereceğim. Bakın abi combo ne olsun biliyor musunuz? Cidden bunun combos şöyle bir şey olabilir. Abi combo F E böyle yapıp ondan sonra bir daha böyle E yapıp böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani zaten cidden... Kanamayla falan güzel olur. Neyse gençler bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler yorumlar. Kanalıma abone olup beni açmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum gençler. Cidden dediğim gibi videolarıma emek koymaya çalışıyorum. Yani baya bir e, emek vermeye çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğenerekten bana destek çıkabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum kardeşlerim. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Bay bay.